Sabun katmanları aslında bir sandviçe benzer. Su ve sabun moleküllerinden oluşan iç malzemenin yine sabun moleküllerinden oluşan iki katmanın arasında olduğunu düşün. Yerçekiminin de yardımıyla sabun molekülleri arasındaki su, alt tarafa doğru süzülerek sabun katmanlarının üst kısmını dar, alt kısmını da geniş bir hale getirir. Sabun katmanının kalınlığı renklerin dalga boylarıyla eşitlendiğinde de o rengin ışığı, Sabun katmanları arasındaki dalga boyunun tam kırılmasına göre çakışma yüzünden engellenebilir ya da yine çakışma yüzünden şiddetlenebilir. En üstteki kısımdaki şeffaf bölümde sabun katmanı, bir dalga boyu ışıktan daha incedir. Nanoteknolojiden bahsetmek gerekirse, evinizdeki deterjanlarla hazırlayabileceğiniz sabun katmanı, ölçek olarak nanometreye verilebilecek en basit örneklerden biridir. Sabun katmanı sadece birkaç yüz nanometre kalınlığındadır ve bu incelikte olduğunda da tamamen şeffaf bir hale gelerek ışığı yansıtmaz. Bu arada buradaki beyaz kağıt çok önemli. Odanın tavanındaki ışığı alıp, önce sabun katmanına, sonra da gözlerinize doğru yönlendirir. Bunun için beyaz kağıdın kullanımını göz ardı etmeyin olur mu? Ne olup bittiğini tam olarak anlamak istiyorsanız, Sabun katmanı deneyini siz de yapmayı deneyin ve incecik sabun katmanlarının üzerinde elde edeceğiniz büyüleyici güzellikteki renkleri inceleyin.